Dur, oyunun sesi şu an hiç gelmiyor. Ah, geldi. Oh. 5K varken kapatmak da şey ister. E, biz de öyle. <gülüyor> Bu ne lan? Expansion pack'lerimiz, game packs, soft packs. Ayılısı bakalım. O no, o no Benetoy Lobo Öfff Virtua Özer 10 Prime katılmış no no no no no Hoş geldin şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım kendim bir hemen yapayım sonra anlatırım My name is Dukan Evet One <gülüyor> Genie Tipe bak Dur bakalım Oğlum suratlar değişik Aynı amına koyayım. Vallahi öldürürüm he. Bak bu yeni gelmiş. Aa yok lan aynı değil. Bir sürü saç var lan suratlar aynı da. Ona benzedi lan. <gülüyor> Tamamdır. Yaparız. <gülüyor> Oğlum! bu benim ya. Bu tamam. Okeydir. Ha <gülüyor> siktir ya. Çok iyi oldu. Tamam ben kendim yapıyorum hemen. Böyle bir saç şeklim yok. <gülüyor> Aaa. ben üstten topuz yapıyorum ya. Bakalım bakalım görmediğimiz bir şey var mı? Görmediğimiz bir şey var mı? Millet toplanana kadar ben bunları çakayım hemen. Bu eski, bu eski. Gerçi bu saç... Evet ya. Bak şu var ya şu. Şunu ben böyle geri atıyorum ya. Aynı olmuş. Bu iyi tamam okey. Sakal peki iyi mi? Sakal da iyi. Sakala bakalım tam birazdan kısası var mı? Yok lan böyle bir sakal. Hı -hı. Şunu yapalım, biraz da daha... saç rengimiz. Tamam, benim saçım aslında bu renk oldu, normal. Normalde bu renkde ama ışıktan hmm. belli olmuyor. Dur bakayım. Bak görüyor musun saçımı rengini? Evet sakalda bir abartı var. Lan oğlum çeneyi istiyorum çeneyi uzat ya. Mümerd ah hehehe herkesi hehehe <trol> yapmak istiyorum hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe Fortnite Pro hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe <gülüyor> ne oluyor? Az önce kontroller daha kolaydı. Oğlum çeneyi, çeneyi çeneyi al çene al. <gülüyor> Geri alma nerede lan? Sıfırla nerede oğlum? Ben... <gülüyor> çenesi önde olanlar. Ya abi çenesi bu kadar da öndeyse zaten Anfalov'a söylüyor diye böyle <gülüyor> yok lan. Ben... Bu evet. kadar çene mi olur lan? Bu geri tuşu değil. Ha şu. Tamam. Bu şimdi normal çene. Şimdi buna biz sakal koysak şöyle. Tamam mı? Tamam. Bir buna bir ten rengi falan da yerleyelim. Baştan. Tamam. Göz şekli çok bozuk gözüm değil en normali bu abi Vurun. Oğuzhan Beşli olur mu? Selamlar abi, Bağış işini saçma buluyordum ama sen hak ediyorsun yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Oğlum kafayı genişletme yana şişir ya. var. Bu başka. Oldu mu? Bence yeter ya. Benim plaklarım alttan kepçe yalnız onla da söyleyeyim. Bence kafi. Yani benim olduğu böyle hani Anders'ın yeter. Şimdi vücuda gelelim. Oh. Oh. Abi. Abi. Hey. Hey, yumur. Abi zıplaşma. Bu burada hayal ürünü artık. Bu benim böyle vücudum yok da. Bu hayal. Ha, çıkar kardeşim, soyun ya. Bacaklar çok ince kaldı. Böyle bütün gün sporda üstünü basıp altını Lake Day'den kaçan Fiyarlara benzedi. Okey to. Of ne güzel Rengi var mı bunun? Hmm. Rengleri kötü. Pastelolaymış. Giydirelim abi siyah tişörtümüzü? Hmm. Oh tam cimba paçısı. hadi bakayım bir de böyle chart rankler gelirler <gülüyor> dikkat çekmek için iyice <gülüyor> dızcı omzum daha geniş değil lan. Çüş. Tamam. Omuzum çok dar değildir benim ama böyle omzumda yok ama. Hop, organize işler bunlar. Bir de şu rengi çaktım. Ay. Aa! Adana, Adana, Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Dur bak bak. Şu Ya tamam ben tarzımı belirliyorum bak. Kim başka neler var. Ooo. Hmm. <gülüyor> geç geç. Bu şey. post pilavı. Aaa yeniler bunlar. Ooo. Apache <gülüyor> Yazlıkçı mı takılsak? Zülfik arıştırıyormuş. Yayınlar reis bir sorun var önünde ben skokuyorum. Daha uygun o kası toplamak <gülüyor> mantıklı yoksa daha Maliyetliği laptop mu? Kasa topla abi. Kasa. Kasa her zaman iyidir. Mr. Rush Blue. Prime abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Ben yazlıkçı yapıyorum ya. Ama dizaltı altı da giymezsin artık. Gene götürür. Tam Türk bükü çocuğu yapıyorum bak. Evet. Küçük çocuğun hazır mısınız? Yarı yukarıdaymış. Hmm. 5 lira gelmiş Baholina bana tutar Abi bir oh, oh. arkadaş özürlemek istiyorum yayında Beyza, Bahattin'i affetler misin? Belki İbni'lik yaptın ama Heh. Ama affettirmek istiyor musun? Beyza, Bahattin'i affet be Çocuk pişman Oğlum hmm. kendimle çok uğraştım dur Yok abi beğenmedim, beğenmedim altına bunu kot giyeceğim. Kot dediğim pantolon giyeceğim yani. Tamam böyle bir pantolon giyse ki başka seçeneğimiz yok. Bir de buna böyle postal gibi şey giyemiyor muyuz ya? Bir koyun da postal. Bunu koyacağım yani postal koy. Klondor, ayte bak sen, TRB bir abone olmuş canımsın, Zenimus Prime abone olmuş o da, hoş geldiniz canlar, Klondor. Im. Ulan bir durun lan, Nox 1907 ikinci ayını TRB ile inlemiş, iki ay mı ne, adamsın, no no no no, ya tamam ya. Bakalım belki daha güzel bir uğraştım kendime. Farkındayım baydınız ama. Hı hı. <gülüyor> kemer olmaz Kemer çok kötü. Tamam oldu. Ha gerçek atta ne giy, giyiyorsan onu yap dedin de abi yok işte. hı. <gülüyor> Aa bak bunun rengi varsa güzel olabilir. kolları yollar güzel durdu. Jilet. Jilet. Bak bu güzelmiş bunu beğendim. Bu güzel, şu güzel. Yani benim tarzım değil bu %100 ama Keten pantolon var bir şey de altın olur bunun da. <gülüyor> i̇şte bu. Tamam abi. 3 lira gelmiş savaş asker altıdan Abi cumarsayın var mı? Neden tüm haftayı yine çıkıyorsun? Cumarsayın yok dostum. Partisi Karınca Şifli çekimi var. Hmm. Arkadaşlar yani gerçekten çok kötü hepsi. Hmm. Allah Allah bir tane düzgün hakkı koymamışlar ya. Yok mu oğlum şöyle Van's tip spor. 3.5 evet. gelmiş küfürbaz Edren'den. En iyi atma yayıncı, en iyi oyuncu, en iyi trollcü, en komik yayıncıyı yayın açmış. Görüşürüz Tokan canımsın. En iyi oyuncun ha oyuncu